Karanlığın musallat olduğu, Çam ormanlarında. Elinde yalnız kuru bir dal parçası. Yüzünde, Oluk oluk kırışıklıklar olan, Dudakları kararmış bir ihtiyar. Kulağıma eğildi. O eğildikçe ben tükendim. Öylece durup, Usulca bir şey fısıldadı. Meşalini yak. Ölüm yaklaşıyor. Bu dört kelime, Hakikati ulaşmaya çalışan bir şeytan gibi dönüp durdu beynimin içinde. Sonra bulutlar ölümün rengini çaldı. Ağaçlar ölüme hazırladı yapraklarını. Toprak bağrını ölüler için ayırdı. Ben bu sessizlik ve düzen dona kalmışken, ihtiyar şeytanların koşuşturmasına işaret edip söylenmeye başladı. Ölümün sessiz seremonisi başlıyor. Kulak ver. Ateşsizler yönetiyor kaos çanlarını. Beş köşeli bir yıldızın boynuzlarından sarkan kelimelerle bir marş kazıyorlar boş beyinlere. Durmak bilmeyen sinsi bir seremoninin esiri oluyor. Zamanın ateşsiz esirleri. Emanetini gizlice gasp eden bir hırsız dolaşıyor içimizde. Herkesin elinde Değersiz bir put parçası Ateşle yakarıyorlar boşluklara Boşluklar Anlamsız sözlerle çalkalanıp bir azgın nehir gibi oluklara boşalıyor Bunca hengamenin içinde Kendini kaybediyor bir taştan yana beklentisi olanlar Kendilerini kaybedip Körü bir kuzgunun peşine takılıyorlar Binlerce gören göz bir çift kör gözün esiri oluyor Velev ki Bunları yalnızca Yalnız kalmış bir ihtiyar mı görüyor